Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere farklı bir konuyla geldim. 2023 yılı için yılbaşı gecesi için bir tatil organizasyonu. Tatil kazanmanız için bir çekiliş fırsatı. Bunun için yapmanız gerekenler beni takip etmeniz, ayrıyetten abone olmanız ve yorumlara isim soy isim yazmanız. Bunları yapan şanslı kişi Balıkesir, Sındırgı, Laguna Otel'de, Termal Otel'de ailesiyle birlikte veya arkadaşlarıyla birlikte 3 kişiye, 3 kişi olarak bir hafta boyunca tatil kazanacak benden. 7 gün boyunca bak unutmayın. Balıkesir, Sındırgı, Laguna Otel'de 3 kişi çekilişle bir hafta boyunca yani 7 gün boyunca... Termal Otel'de tatil yapacak. Bunu kazanmak istiyorsanız dediğim gibi beni takip etmeniz abone olmanız ayrıyetten yorumlara sürekli isim yazmanız. Ben bunları kağıtlara yazacağım sürekli. Ayın 30'u veya 31'i 31'inde fanusun içine koyup kamera karşısında elimle böyle karıştırarak bir tanesini çekeceğim. Kime şans gelirse ondan sonra Geri kalan olayları da detaylı olarak Telefonda görüştüğümüz zaman Hepsini aktaracağım Kendinize iyi bakın Görüşürüz